Mahmut Gazi köyünden çıktık. Birazcık yukarı doğru geliyorsunuz. Köyün mezarlığında Mahmut Gazi türbesinin ayrı bir kapısı var zaten. Tabeladan görürsünüz. Mahmut Gazi türbesi burası. Biraz bakımsız kalmış. Vakıflarda olduğu için türbeler vakıflarda olduğu için de türbelere bakım yapmak birazcık sıkıntılı bürokrasi işlemleri gerekiyor. Türbenin duvarına baktığınızda büyük taşlar görüyorsunuz. Bu taşlar devşirme malzeme. Yani bölgede bulunan antik dönemden kalma yerlerden toplanıp Kullanılmış. Buranın bir an önce bakım yapılması gerekiyor. Türbenin hemen girişinde zaten çeşmelerimiz var. Çeşmelerde abdest alma imkanınız var. Buradan giriyorsunuz türbenin içine. Türbenin içine girdiğinizde bir avlu ile karşılaşıyorsunuz. Bu avlu boş, kullanılabilir. Daha önce yağmur duasına yemeklerde kullanılan bölgeydi burası. Hemen zaten kapının girişinde iki tane sütun görüyorsunuz. Bu sütunlar da daha önceki bölgede bulunan antik kentlerden alınmış devşirme malzemeler. Bu duvar kısmında da var, devşirme malzemeler. Mesela şurada kullanılmış, burada belli zaten izinden. Burada daha önce haç varmış. Hristiyanlığa ait olduğu söylenen. Burası sıvayla kapatılmış. Bu da bir devşirme malzeme. Artık türbenin içine girip dualarımızı. konuşuyoruz. İlk defa Anadolu Selçuklu Devleti zamanında. Buraya da Selçuklular var. Tabii buraya e, harçlı seferleri, Anadolu'dan gelen harçlı seferleri Kudüs'e inmek için Türkiye'nin ya da o zaman için Anadolu'nun bulunduğu yerler, yerde 15-16 tane sefer yapılıyor. Bunu tarih kitapları da zaten yazıyor. Biz e, Hazar Denizi'nin güneyinden gelen boyu Türklerinden olduğumuz için biz buraya göç haline gelmişler, buraya zamanda yerleşmişler. Şimdi bu yerleşen insanlar burada epey şey sonra bu haçlı seferleri devam ettiği sürece bunlara karşı mücadele vermişler. İşte burada bir meydan savaşı oluyor. Meydan savaşı olduğu zamanlarda haçlılara karşı bunların başında kolordu komutanı Mahmut Bey var. Mahmut, bu Mahmut haçlılara karşı bir mücadele veriyor. Hatta bizim bu Denizli'den falan da o zaman yardım gelmiş. Bizim burada bir yer vardır, Erdinli derler. Aslında orada Erdinlendi. Erdinlendi olması lazım, evet. Erdinlendidir aslında, Erdinli diyorlar. Oradan da denizden yardım geliyor, bu yardımcı kuvvetlerle düşmanı burada yeniyorlar. Fakat Mahmut Gazi kendisi yaralanıyor, sakat yaralanıyor. Bu mezarlık bulunduğu, şimdi o zaman mezarlık yok da, onun bulunduğu yerdeki büyük bir, şöyle küçük bir tepe var, oraya bunun çadır kuruyor. Çadır kuruyorlar. Zaten çadır da oradaymış. O kurulduktan sonra orada ölüyor. Tabii o zamanlarda bu harşlar gitmişler, gitmişler. Bunlardan sonradan Dedeköy Dedeköy deniyor. Baktanın bulunduğu yerde Dedeköy diye birisi var. O orada şehlik yapıyormuşmuş. Ali Gazi Dağının yerinde bulunduğu yerde Ali Gazi, o da yaralanıyor Yani bunlar burada komutanlık yapıyorlar. Buradaki düşmanın, Avrupa'nın gelen harşları burada durdurabilmek vatanını korumak için mücadele veriyorlar tabi. Mahmut Gazi Hazretleri'nin dualarımızla buluşturduk. Mahmut Gazi e, Türbesi denizdeki türbelere göre biraz daha büyük. İç kısmı Selçuklu mimarisiyle yapılmış burası. Bevşirma malzeme kullanılmış bol miktarda çevredeki antik kentlerden gelen. Ee, türbenin içi biraz da bakımlı, dışına göre. Ben birazcık da Mahmut Gazi'nin e, hikayesinden bahsetmek istiyorum size. Mahmut Gazi, e, Hüs Hüsamettin Bey, baklandı şu an türbesi ve Çökelezdağ'a ismini veren İlyas, Çök İlyas'tan geliyor biliyorsunuz ismi. Üç komutan Çal Bölgesi'ni savunmak için geliyorlar Bizanslılara karşı ve e, Mahmut Gazi Çökelles Dağı'nın zirvesinde şehit oluyor. Hüsamettin Bey Baklan tarafında şehit oluyor. Mahmut Gazi yaralanıyor. Yaralandığı için de çadırını şu an e, türbenin bulunduğu bölgeye kuruyor. Daha önce de bahsetmiştim. Alperenler kefenlerini başlarına taşıyorlar. Yaralanıp çadırına e, dinlenmek için koyuluyor. Orada şehit oluyor. Vefat ediyor ve hemen kefenleri buraya defnediyorlar. Olduğu yere defnetmişler ve şu anda mezarı Burada. Köyün ismi Mahmut Gazi'den geliyor. Köylülere sorduğumuzda Mahmut Gazi Hazretleri hakkında bilginiz var mı? Yaşanmış bir hikaye, rivayet var mı dediğimizde yok dediler. ama dedi yağmur duasına olduğu zaman dedi Mahmut Gazi Hazretleri'nin türbesine geldiklerini söylediler bana. Zaten avlu onun için yapılmış. Özel sadece yağmur dualarında kullanılmak için. Yağmur doğası yaptık. E, Türbin orada yaptık ama yani bu e, batıl inanç olarak değil de hı hı. yani ona da bir e, tüm orada yatan kabristanlık olduğu için eski geçmişimiz saygı olarak orada yapıyoruz mesela. Yani yoksa ondan bir şey beklediğimiz için değil. Evet. Peki yağmur yani, yağmur duasına çıkmışsınız gençliğinizde. Tabii tabii kendimiz muhakkak olarak da yaptık. Yağmur ne zaman yaptınız en son? Eee 4-5 sene önce falan bir yapmıştık. 4-5 sene, sene, sene önce yaptınız. Evet. Ee, bir anlatır mısın bana Yağmur yani Dağı'sı yağmur nasıl? Yağmur Dağı'sı şöyle yapıyoruz. Ee, köyümüzün gençleri çıkıyorlar evvel yağıdır, kimisi işte e, fasulyedir, ondan sonra nohuttur, kimi arkadaşlar koyun verir. Yani halk tarafından toplanır. Herkes oraya Köy gelir. Halk tarafından tabii. Orada da kazanlar kurulur. Köyün kadınları yemek yapar, ondan sonra erkekler de işte düzenleme yapar, hep beraber bir yemek yenir, sonra da dua edilir, Allah'a dua edilir. Yani işte kuraklıktan kurtulması için, yağmur vermesi için, yani Allah adına yapılır, Mahmut Gazi türbesinde olan Mahmut adına değil de Allah adına dualarımızı yaparız. Bu şekilde yaparız. Orada herkesin, bütün herkesin geçmişte de orada, kabristanlık olduğu için Mahmut Gazi'nin türbesi orada olduğu için orada yaparız yani. Mahmut Gazi'de yaşayan köylülerin buranın bir şehit mezarı olduğunu farkında. Bunu da siz de anlayabilirsiniz. Mezarın üzeri Türk bayrağı ile kapalı. Şehit mezarı olduğunu, gelenler de görsün diye. Türk parayla kapatmışlar. Evet, Mahmut Gazi ile ilgili bilgilerimiz bu kadar. Şimdi Çavdaki gezimize devam ediyoruz.